İstiklal yolu, yollar tarihtir, kültürdür, medeniyettir, yollar önemlidir. Hele yollar vardır ki destanlar yazılmıştır. İstiklal yolu ve Kastamonu-İnebolu'dan, Kastamonu üzerinden, Çankırı'dan, Ankara'dan, Sakarya Meydan Muharebesi ve Kurtuluş Savaşı'na cephane ve lojistik desteklerin sağlandığı yol. İstiklal yolu belgeselimize Kastamonu'dan başlıyoruz.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 Yollar önemlidir, yol medeniyettir, kültürdür, tarihtir ve yol sadece e, isimden ibaret değildir. İstiklal yolu. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı. Milli mücadelenin 100. yılı vesilesiyle biz bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz Sayın Valim. Evet. İstiklal yolu çok önemli. Hı -hı. Sakarya Meydan Muharebesi ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında. Doğrusu Hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kurulmasında önemli bir kilometre taşı. Evet. İstiklal yolu ile ilgili neler söylersiniz efendim? Tabii ki İstiklal yolu e, siz de söylediğiniz gibi Kurtuluş Savaşı sırasında bu e, Artık Anadolu'nun içlerinden kadar gelmiş olan düşmanla mücadele eden e, kuvvetlerimizin e, işgal görmemesi sebebiyle silah ikmali yapılabilecek en kestirme güzergahı Kastamolu e, güzergahı ve e, İnebolu'ya kadar deniz yoluyla getirilen silah cephane hatta insan gücünü yine e, İnebolu'dan Ankara karayoluyla, Karnılarla, zor şartlarda nakledildi ve bu şekilde Kurtuluş Savaşı'nın seyrinin değiştirildiği bir güzergahtır. İstiklal yolu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözüm Sakarya'da kulağım İnebolu'da derken kastettiği de şuydu. Yani tamam Sakarya'da biz savaşa devam ediyoruz ama İnebolu'dan gelecek olan destek, cephane de ne kadar önemli olduğunu aslında vurguladığı bir sözdür bu. Hakikaten de o dönemde özellikle gençlerin cephede olma sebebiyle bu nakliye işinde daha çok kadınların ve yaşlıların üstlendiği bir ortam. Yaz kış demeden e, ve güzergah üzerinde Küre Dağları ve Ilgaz Dağı gibi iki zorlu güzergahı aşarak ee, bu sevkiyat sağlanmış ve Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasına çok büyük bir katkı sağlamıştır İstiklal Yolu. Etkinlikler yapıyorsunuz. Devletimiz Tarihi Milli Park ilan etti evet. bu yol güzergahını. Hı -hı. Ee, ve neler var devlet yatırımları olsun ve bir de bu güzergah kamuoyunda nasıl iyi tanıtılabilir? O noktada düşünceleriniz efendim. Şimdi tabii ki öncelikle Orası şu anda Milli Park ilan edildiği için e, Milli Park ilan edilen e, herhangi bir yerde yatırım yapmanın koşulu önce oran uzun devreli gelişme planı yapılması ve bitirilmesidir. Şu anda o aşamadayız biz.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 Devletimiz e, İpek yoluna çok önem veriyor. İpek hı hı. yolu sadece bir ticaret yolu değildi, kültür yoluydu, kültürler taşınıyordu, medeniyet taşınıyordu, binlerce yıllık bir geçmiş. Önemli hı hı. bir kavşak noktası Kastamonu, işte Safranbolu ve devam ediyor. İpek yolu ve yolların kavşak noktası Kastamonu, o noktada neler söylersiniz efendim? Şimdi İpek yolu aslında birkaç güzergahı var Türkiye'de. Bir de baharat yolu olarak yine kullanılan güzergah var. Bununla ilgili birçok çalışma yapılıyor birçok ilimizde. Asker milletiz. Zaferler tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Ve önemli bir yeri sizlere tanıtacağız. ve. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı. Milli mücadelemizin daha doğrusu 100. yılı ve Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın o cephanelerinin taşındığı istiklal yolunu araştırıyoruz. Yolu araştırmak üzere buradan Kastamonu'dan harekete geçip İnebolu'ya gideceğiz. Ancak arkamızdaki anıt şu an Kastamonu Vülayet Valilik Merkezi'nin önündeki anıt Şerife Bacıları ve o soğuk kış Şartlarda 344 kilometre küre dağlarını, Ilgaz dağlarını aşarak Ankara'ya cephane taşıyan o bacılar, nineler ve belgesel görüntülerle Kastamonu'dayız. İklal yolunun önemli bir ayağındayız, Şerife Bacı'nın memleketindeyiz, seydilerdeyiz.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 Kahraman kadınlarımız danıdı, karnısıyla bebeğiyle beraber cephane taşıyordu ve cephaneler ıslanmasın diye mücadele ediyordu Kastamonu Seydiler'de Şerife Bacı'nın memleketindeyiz. Evet, bize biraz bölge ile ilgili genel bir bilgi verir misiniz efendim? Evet, Kahraman Türk Kadını olan Şehit Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı yıllarında şehit düşen ve Kurtuluş Savaşı'nın Kastamonu ayağındaki en önde gelen simalarındandı. Kendisi şu anda içinde bulunduğumuz Seydiler ilçesinden dünyaya gelen bir kahramanımız. Bulunduğumuz yerde Şehit Şerife bacımızın anılarını ve değerlerini yaşatmak adına yine buranın sahibinin de isminin adı da kendisi de Şerife ablamızdır. Açmış olduğu kültür evidir. Burada Şehit Şerife bacımızın ve yöresel kıyafetlerle ilgili kültürel ve tarihi eserlerinde sergilendiği bir butik otel şeklinde bir yerdir. Şehir Şerife bulunduğu Seyitleri ilçemizi Türk Sağlık Kuvvetleri tarafından da Mehmet Şif Vakfı tarafından da Güçlendirme Vakfı tarafından da şehrin çıkışına, ilçenin çıkışına bir ona tekel yapılmıştır. Burası İstiklal Yolu üzerindeki olan bir bölgedir. Kastamonu'dan gelirken ki yaklaşık 25 km 25. 30. kilometredeyiz şu anda. Buradan da Küre ilçesini İstiklal Yolu'nun güzergahı olan Küre ilçemize denk geliyoruz. Yaklaşık 20 küsür kilometrede orası. Geri kalan 30 kilometrede İnebolu'ya yakın olan kısma denk geliyoruz. Toplamda İstiklal yolunun Kastamonu ayı 95 kilometredir. 95 kilometre? 5 kilometre. Biz o yolu adım adım gidiyoruz. Ve bu yoldan taşınan cephane önce Sakarya Meydan Muharebesi, ardından Dumlupınar, Büyük Taarruz ve düşmanın İzmir'de denize dökülünceye kadar kullanılan silah. Aynen. Adım adım İstiklal yolundayız. Belgesel görüntülerle İstiklal yolunu sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Şerife Bacı, İstiklal Yolu'nun simge isimlerinden, Kurtuluş Savaşı'nın önemli hanımefendilerinden birisi. Onun memleketindeyiz, Kastamonu Seydiler'deyiz. Hemen bulunduğumuz anıt, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı tarafından Şerife Bacı'nın şahsında İstiklal mücadelemize destek veren Türk kahraman kadınları ile ilgili kurulmuş, yapılmış bir anıt. Ve İstiklal Yolu'nu araştırmaya tüm hızıyla Kastamonu'da devam ediyoruz. Sattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk bulunamaz. Onun için küçük, büyük, her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük, büyük, her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup harbe devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz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 Önemli bir merkez, önemli bir yol. Hanlar, kervansaraylar yolların en değerli ögeleri, en değerli varlıklarıydı. Orada konaklıyordu. Kervansaray bizim kültürümüzdü. Özellikle İstiklal yolundaki Küre Ecevit Hanı, İstiklal yolunun çok değerli hanlarından birisi. Cepheye cephane taşıyan insanlarımız burada. Geceliyorlardı, burada istirahat ediyorlardı ve daha sonra yoluna devam ediyordu. Kullanmamak elde değil. Ve İnebolu'ya gelen silah mühimmat cephelere buralardan gidiyorlardı. O kanılarla sırtta ağaç, arık, yağmur, kış ve günlerce yürüyorlardı. 350 kilometreye yakın insanlar yürüyor ve cephane taşıyorlardı. Şu an Ecevit Han'ı hemen yanı başımızda. Burası küre yakınları ve birazdan İnebolu'ya ineceğiz. Ama buradaki tabela önemli. 55 kilometre, 7 kilometre diyor. Küre ve biz istiklal yolunu takip ediyoruz. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz.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 Türkler istiklalsiz yaşayamaz. İstiklal yolunu adım adım takip ediyoruz. Küre dağlarını indik aşağıya ve şu an bir nehir var önümüzde. Bir de restore edilmiş bir köprü. Neresi burası? Evet şu anda bulunduğumuz yer Küre ilçesine bağlı. Ersizlerdere mevkiindeyiz. Burada bir tarih köprü var. Bu tarih köprü istiklal yolunun Bel kemiği olan, belki de yapı taşlarından bir tanesi. 1899 yılında yaptırılmış olup Yolunun İnebolu'dan Ankara'ya kadar götürülen cephanelerin ve kanıların hepsi bu eskiden taşıt olarak taşıt yolu olarak burası kullanılıyordu ve buradan geçiyordu bütün kanılar, cephaneler. Gördüğünüz üzere çok arazi iklim şartlarını 100 yıl öncesini tahmin edebilirsiniz. Bayağı zor ve çetin bir mücadeleli yollardan geçilerek İç Anadolu'ya ve dolayısıyla İstanbul'a kadar cephanelere gidiyordu. 1996 yılında da karayollarınca da restore edilip hizmete açılmış bir tescilli bir yapımızdır. Şimdi o köprüyü şu an biz de o kan kanıların zorlukla geçtiği onu yürüyerek karşı tarafa geçeceğiz. kadınlar sırtlarında cephaneyi, karnılar o arkasındaki yüklerle buralardan zorlanarak Kire Dağlarını aşmışlardı. Onların aziz hatıralarını yad etmeye, şad etmeye geldik. İstiklal yolunu takip ediyoruz. Ve bu köprünün keşke dili olsa da konuşsa, anlatsa bize 1920, 21, 22 yıllarında burada yaşananları, o kış, kar, yağmurda burada verilen mücadeleleri ve taşınan silahların ne derece zor taşındığını Şerife Bacıların, diğer insanlarımızın çektiği sıkıntıları anlatsa, söylese ve gençlerimiz bilse. Ecevit çorbası. Ecevit Hanı. Evet. O handa sadece cephane değil, İstanbul'dan İstiklal yolunu görmek üzere gelenler. Çekilen sıkıntıları görmek üzere gelen gazeteci, yazarlar ve İstanbul'dan cepheye gelen subaylar buralardan geçerek gitmişlerdi Ankara'ya ve Ecevit çorbası içmişlerdi Ecevit Hanı'nda. Hemen arkamızda Ersizler Köyü. Anadolu coğrafyasını gezdiğimizde her evden 1-2 şehit verilen 1. Dünya Harbi, Balkan Savaşları, 93 Harbi ve son olarak da Kurtuluş Savaşı. Ve Kurtuluş Savaşı sırasında 1. Dünya Harbi'nde bu köyden bütün erkekler askere gider. Ve dönmezler bir daha. Onun için Ersizler, Erkeksizler, Ersizler Köyü adını alır. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar da cephane Silah taşırlar İstiklal yolundan. İstiklal Marşı şairimiz Akif, milli mücadeleye destek olmak için Anadolu'yu gezmekte. Kastamonu Nasrullah, Balıkesir Zanos Paşa ve Ankara Hacı Bayram Beli camilerinde vaazlar eder. Millete istiklal coşkusu ve heyecanı verir. Milli şairimiz yüzyıl önce İstiklal Marşı'yla Darıcalı gençlere seslenmekte, vatanınıza sahip çıkın ve özgürlüğün kıymetini bilin demekte, gençlerimize rol model olarak İstiklal Marşı'yla ruh, heyecan, coşku ve vatan sevgisi vermekte. Ersizler Dere'nin tam üzerindeyiz ve Ersizler Köyü'ndeyiz. Bu köyün özelliği... Kurtuş Savaşı yıllarında bu köyden cepheye giden yaklaşık 200'e yakın askerin yani erin cepheye gidip orada savaşıp şehit olup cepheden sağ olarak dönmemesi. Ondan dolayı da bu köyün ismini Ersizler Köyü deniliyor. Ve Ersizler Deren'in de hemen yanı başında bulunan e, Akarsu'nun yanındayız. Burada e, o Kurtuş Savaşı yıllarında İnebolu'dan Kastamonu üzerinden İstanbul'a cephane taşıyan misafirlere ikram edilen, Ecevit Hanında ikram edilen çorbanın aynısı da burada da ikram ediliyor. Gelen misafirlerimize de burada bu anın yaşamalarını tavsiye ederiz. Sözüm Sakarya Dumlu Pınar'da, kulağım İnebolu'da. Evet bu söz Kurtuluş Savaşı Sakarya Meydan Muharebesi için Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından söylenen ve İstiklal yolu İnebolu'dan taşınan silahlarla ilgili cephanelerle ilgili söylenen tarihi söz. İnebolu'dayız, İstiklal yolunu araştırmaya devam ediyoruz.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 ...bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya... ...ve karşı koymaya mecburdur. Mustafa Kemal Atatürk. Burası Kurtuluş Savaşı'nda... ...işgal görmeyen... ...ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen... ...tek ilçe. İstanbul'a gelen Sevkiyat... ...görüyorsunuz sahile... ...limana indiriliyor... ...ve kadın erkek, çoluk çocuk... ...yaşlı genç... ...İstiklal yolunda Şerife Bacı ve... Hamamcı Kadı Salih Reis, binlerce kahraman kadınlarımız istiklal yolunu e, yürüyor. Burası, 1890'lı yıllarda Karamahya'nın asılı bir ruma aitmiş, mülkiyeti hazineye devriliyor. Türk ocakları, halk evleri ve halkiyetin merkezi olarak kullanılmış bir nevi kültür merkeziymiş. Kaymakamların, belediye başkanı toplanıp, kararların alındığı önemli bir bina. Şu anda da Kastamonu Valiliği, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı olarak çalışıyor. Peki burada yanan bir hükümet binası varmış, Şu arşivlerin olduğu. Evet, 1985 yılında, bakın Türk Ocağı, hükümet Konağı yan yana. Şu anda aslında sadık kalarak restore edilen iki binayı söylemek istiyorum. İnebu e Türk Ocağı binası, eski Osmanlı Bankası, şu anda Belediye Başkanlığı olarak aslında sadık kalan iki restore edilen bina. Şehir müzeleri, o kentin, o şehrin adeta hafıza senedi ve İnebolu'dayız. İstiklal yolunu araştırıyoruz. İstiklal yolunu araştırırken tabii İnebolu Kent Müzesi'ni de ziyaretleyeceğiz ve İnebolu Kent Müzesi'ndeyiz. Evet, İnebolu Kent Tarihi Müzesi ve ifade ettiğimiz gibi İstiklal yolunun başlangıç noktası cephane ve silahların e, kilometrelerce götürülerek Sakarya Meydan Muharebesi ve Kurtuluş Savaşı'na götürüldüğü yer. Evet. Ve burada güzel bir müzeniz var. Aynen efendim. İnebolu Belediyesi'ne ait. Aynen Dinleyelim öyle. neler var burada da bir takım şeyler var. Aynen görüyoruz. öyle. İnebolu Belediyesi'ne ait bir müze. Ee, İnebolu tarihi Hı. hakkında bütün her şeyi görebiliyoruz. Çünkü İnebolu tarihinde milli mücadele döneminde silah ve cephane sevkiyatının ana merkezi İnebolu üzerinden gerçekleşmişti. Ee, karşıda gördüğünüz büyük gemiler açık tebekler ve bizim denk kayıkları ile e, kıyıda bekleyen denk kayıkları ile o silah ve cephaneleri alır. E, genelde Rusya ve İstanbul'dan kaçakçılar yöntemiyle bu silah ve cephaneler İnebolu'ya gelmiş ve İnebolu'dan bu şekilde Kağanlılarla e, Kanukolları şeklinde bu silah ve cephaneler ilk başta Kastamonu'ya, Kastamon'dan da Çankırı, Ankara yol güzergahı şeklinde bu silah ve cephaneler e, cephelere ulaştırılmak üzere ulaşmıştır efendim. E, müzemizde e, genel anlamda bu tarihini hakkında her şeyi görebiliyoruz ve e, beyaz şeritli istiklal madalyasına sahip. Tek ilçe İnebolu çünkü bu milli mücadele döneminde 3 sene boyunca kitinsiz, kesintisiz silah ve cephane sevkiyatı İnebolu üzerinden gerçekleşmiştir. efendim. İstiklal Yolu, Tarihimizin Dönüm Noktası İstiklal Yolu, Kurtuluş Savaşının Destansı Mücadelesinin Mehenk Taşı İstiklal Yolu ve İnebolu'dayız. Efendim, Deniz gözüktü. Biz İstiklal Yolu'nu takip ederek geldik, evet. Türk Ocağı'nın önündeyiz. Evet. Buyurun Mustafa Bey. Bu deniz, 1890'la 1920 yılları arasında günde 12 tane geminin vapurun gelip yükleme boşaltma yaptığı bir yer. Limanımız 1880'de Sırup Paşa tarafından başlanıyor ama yetersiz. Yükleme, boşaltma nasıl yapılıyor? Burada denk kayıklarımız var, gemi geliyor, demirliyor, ona yük götürülüyor, insan dışarıya çıkarılıyor ve bu merdivenler hala orijinal. Karadeniz'i bir huni olarak algılarsanız, Huni'nin boğazı burası Ankara'ya geçer. Yani bütün o silahlar buradan mı? Kesinlikle buradan. Ve bir anekdot da anlatalım. Hatta anlatımı diktik. Hamamcı Kadı Salih Reis diyor. Bunu o zamanki e, rahmetli Mustafa Karay'la beraber çalıştık. Valimiz vardı. Bundan e, 2004-2009 arasında. E, silahlar, gemiler gelmiş. Silahlar denk kayıklarıyla indirilmiş. Omuzlayan götürüyor. Nereye? İki çaydaki cephane deposuna. Nereden? Buradan. Tam bu nokta gün 13 Haziran 1921. 9 Haziran 1920'de Yunanlar bizi bombalamışlar. Önce işgali yeltenmişler, deminden söyleyecektim yanım kaldı. İngilizler ve İtalyanlar engel olmuşlar. İzmir hesabı çıkartma yapamamışlar. Onlar da gelmişler, çok külliyetli miktarda cephane geldiğinde ya teslim edin ya bombalarız. 9 Haziran 1920. 13'ünde Kasım Üniversitesi Muhittin Paşa tam bu noktada etrafında büyük bir kalabalık bu olayları seyrediyor. Yaşlı bir ihtiyar, tam şu merdivenin yarısına geldiğinde bir sırtında kocaman mermi, bir elinde baston, başında sarık, üzerinde abani, yürüyor. Dikkatini çekiyor bir anda Muhittin Paşa'nın. Hemen koşup önüne kadar gidiyor, ayrılıyor burada. de ver, ben taşıyayım diyor. O da diyor ki, gözün kör mü? Git bir tane de seni alsana diyor. Buradaki herkesin gözleri yaşıyor bir anda ve valinin ağzından şu sözler dökülüyor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 Medyayı hak ederek almak gerekiyor ve madalya'yı hak ederek alan önemli şehirlerimizden birisi de Tekirçem. Tekirçem efendim. Evet, tek ilçe. Ve... ve ve ilk alan İnebolu. Öyle mi? Evet. 1924, ee, 1925'te veriliyor karnamam. Evet. Peki bu merdivenler, madalya, onun da hikayesini biliyor musunuz? O hikaye şöyle, e, buradaki kayırcılarla oncasına İnebolu'da, ne Ankara'dan, bu yük taşımacıları'na herhangi bir ücret alınmadığı için. Para teklif edildiği asla kabul edilmiyor, İnebullar tarafından kabul edilmiyor. Atatürk'te 11 Şubat 1924 yılında meclise teklif veriyor, İnebolu'ya beyaz şeritli istiklal medallesi verilmesi için kabul ediliyor. 9 Nisan 1924'te imzalanıyor. 16 Mayıs 1924 yılında da İnebolu'yu Ankara'dan getirilip Berat'ı ile beraber madalya veriliyor ve onu saklıyoruz şu anda. Türk madalya, hocam. madalya, ve orijinal ben değil de Berat ve burada Türk ocağı. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz bunları kendimiz biliyoruz ama bizim içimizde kalıyor. İstiyoruz ki İnebolu'yu tanıtalım. İnebolu gerçekten, ben bu sözü kullandım, basında da yer aldı. İnebolu olmasaydı Türkiye olmazdı. Eğer bu yol açık olması, bu lojistik buradan sağlanmasaydı, başka hiçbir yerde imkanımız kalmamıştı. O yüzden İnebolu e, hak ettiği değeri asla bulmadı. İnebolu'yu gerçekten anlatamadık. Siz gelip burada bizlerle bu e, sözleri ya da burada yaşananları dinlediniz, anladınız. Biz bunun için çok mutlu oluyoruz. Ve bundan sonra istiyoruz ki siz İnebolu'nun elçisi olun ve bunları anlatın. İnebolu'nun gerçek değerini anlamak için İnebolu'ya şu ana kadar gelmemiş olanlar bir kere gelsin. Buradaki o tarihi havayı bir içlerinde hissetsinler.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 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşallik rütbesi ve Gazi unvanı Sakarya Zaferi'nden sonra verilmiştir. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim.